Bunlar için yeterli değil anladığım kadarıyla. Doğru mucik? Genellikle hastalar evde ağrılarına tabii ki çare arıyorlar. Birçok doktora gidiyorlar ve en son hani fizik tedaviye yönlendiriliyor tabii. Orada hastalara uygun egzersizlerini öğretiyoruz. Fizik tedavi iyi geliyor, tedavi uyguluyoruz. Kuroin eleme tedavileri olabilir yapıyoruz.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 Egzersizleri yine bir doktor ya fizyoterapist tarafından yapılacak evet, kesinlikle ki. kendi Hı. yapmıyor değil mi? Evet evet. Ya bunları siz uygulattıktan sonra sonraki süreçte kendileri yapabilecek duruma geliyorlar mı yoksa baştan sona hastanın tedavi sürecince sizler eşliğinde mi devam ediyor? Şimdi şöyle daha iyi olur. Biz fizik tedavi verdiğimizde hastanın ağrıları hafiflediğinde egzersizlerini öğretiyoruz. Yapıyor hasta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 Şimdi beden kitle indeksi diye bir ölçüm yöntemi var. Hani bunu internete yazarsanız her yerde çıkar kilo bölü metre kare diye. Yani kendi boyunuzu yani kilonuzu boyun karesine bölüyorsunuz ve o yani 25'ten aşağısı diye hatırlıyorum olursa daha iyi olur. 30'lara yaklaşınca insan obez sayılıyor ee, ve bu tabii ki yanında bir sürü kardiyovasküler yan etkiler getirecek ee, şeker hastalığına öncülük olacak o nedenle e, bunlara insan her zaman dikkat etmesi lazım çünkü e, bazı hastalarımız geliyor hani açık söylemek gerekirse hani kilosu hakkında pek bilgisi olmayabiliyor hani tabii şey e, mesela hayatı boyunca aynı kiloda kaldıysa hani bunu normal olduğunu düşünüyor. Ama belli bir yaşa geldikten sonra biz çünkü giderek yaşanıyoruz hani o kilo o vücuda fazla gelebiliyor gibi düşünün. O nedenle hani bunu dikkate almasında fayda var. Yani hastane. burada zayıf insanların avantajlı olduğu bir kere daha öne çıkmış oluyor. Ya evet doğrudur. <gülüyor>